Da uzman var, koç var, psikolog var ya da hepsi birlikte ağız birliği halinde var mı? Bu kadar daha büyük bir güven ve güvence nasıl verilebilir ki? Yani söylemek istediğiniz bireyle koç arasında mükemmel bir ilişki olmalı. Yani. Kesinlikle mükemmel güven bir ilişkisi olmalı. güven ilişkisi olmalı. Ve ikisi göz göze, diz dize neredeyiz, ne yapıyoruz, ne duruma geldik, haftaya hangi durumda olacağız? Her ikisi de bir nevi manevi bir anlaşma yapıyorlar. Tabii ki kağıt üzerinde de anlaşma oluyor. Herkes görevlerini yapıyor. Düşünsenize ülkemizde herkes görevini hakkıyla zamanında yapsa herhangi bir aksam olur mu? Olmaz tabii. Ülkemiz demişken, ülkemize kattığınız en önemli kitaplardan ve e